Bir güruh yobaz isa şaha sordular Yekin halktan mı? Kuldan mı? Bir güruh yobaz isa şaha Vardı sordular Yekin halktan mı? Kuldan mı? icazet kimden aldın diye Sordu bu icazetin haktan mı? Kuldan mı? Cazet kimden aldın diye sordu bu iyi cazetin hattan mı kullan mı şah kötü niyetlerini Anladı soruyu Bir soruyla Cevapladı Şah kötü Niyetlerini Anladı soruyu Bir soruyla Cevapladı Dedi Yahya ya, İcaze kimden aldı Onun yetkisi Halktan mı Kuldan mı İcazet kimden aldı onun yetkisi Hak'tan mı, kuldan mı? Dediler Allah'tan desek bir türlü ne desek insandan desek bir türlü. Dediler Allah'tan desek bir türlü ne desek insandan desek bir türlü. Dediler biz bilmiyoruz bir türlü onun yetkisi halkdan mı Kul biz bilmiyoruz bir türlü onun yetkisi Hak'tan mı? Kullan mı? Kervanı Şah-i Sad dedi ki Madem öyle Ben de sizlere de söylemem Kervanım Şah-i Sad dedi ki Madem öyle Ben de sizlere de söylemem Nereden geldi benim yüce yekim Bu icazetim halktan mı? mı? Nereden geldi benim yüce yekim bu iyi cazetim halkdan mı? Kuldan mı?